Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoşgeldiniz. Şimdi sizinle bir kronik sorunlu cihaz daha inceleyeceğiz. Bu cihazımız markası modeli Sony SVF142 model cihaz. Modeli genelde şurada yazar arkadaşlar. SVF142 Bu cihazımız müşterimizden e, görüntü gire, görüntü veriyor. Sisteme girerken e, görüntü gidiyor arızasıyla geldi. E, bu cihazda genelde kronik sıkıntı zaten bu şekilde. Görüntü gitme sorunu, çalışırken donma sorunu veya taçbete e veya şu şekilde dokunduğunuz zaman e, görüntüle çizgileme ve donma sorunuyla e, genelde müşterilerimizden geliyor. Bu, bu sorun bu cihazın kronik bir sorunu. Aynen. Bu sorun anakartın chipsetlerinden kaynaklanıyor. Ve bunun sizin müdahale etme gibi bir şansınız olmuyor. Çünkü bu arıza servis ortamında e, chipset değişimi yapılarak çözülmesi gerekiyor. E, bu tip bir arızada e, müşterilerimizin cihazı bize ulaştırması gerekiyor. Biz genelde videonun sonunda e, whatsapp numaramızı, iletişim adreslerimizi paylaşıyoruz. Ücretsiz olarak e, kargoya da gönderebiliyorsunuz anlaşmalı kargo kodumuzda. Bu tip bir arızada servisimize ulaşabilirsiniz. Whatsapp'tan bilgi alabilirsiniz. E, bu tip problemin sorunu çözülüyor. E, 2008'den beri Teknik servis konusunda uzman ekibim, ekibimizle arkadaşlarımızla bu sorunu çözebiliyoruz. Cihazın ana kartı bu şekilde gördüğünüz gibi. Ya bu anakartın chipseti hangisi derseniz, bakın buradaki bu cihazlarda, SFF-142 model cihazlarda CPU onboard olarak kullanılmış. Yani sökülüp takılan bir CPU yok üzerinde. Ekran kartı burada, Güney chipseti burada. Cihazın genel Ayrı dönemi bu şekilde anakartının. Dediğim gibi böyle bir problemde e, sizin pek servis yani sizin müdahale şansınız olmuyor. Hani bir programla bir yazılımla çözülür diye düşünmeyin. Bu tamamen bir anakarttaki e, sorundan kaynaklanan, yani chipsetten kaynaklı. Bunun değişimi de e, biz yapıyoruz. Garantili bir şekilde servisimizde bu işlemler e, her gün onlarca yapılıyor. E, sizin de başınıza böyle bir e, sorun gelirse böyle bir cihazınız varsa yani veya Sony veya diğer marka ürünlerinde bu tip problemleri genelde chipsetlerden kaynaklanıyor. Biz özel servisiz. Bütün markalı modüle bakabiliyoruz. Bu tip bir problem yaşarsanız bize ulaşmayı unutmayınız. Videoyu beğendiyseniz videonun sonuna beğen tuşuna basmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Sunshine, sparkle, pink and blue. Playgrounds will last.